Zorundayım, zorundasın, hangi yolun sonundasın? Belki de sakladığın bir şey var, biri varsa aramızda, çığlıklarım yalnızlığa. Bu ayrılık akşamında, gözyaşıma boğuldu dünya. Sorma bana sensizliği, sorma bana gücün yoksa, gelen aynı, giden aynı. Bırak beni yalnızlığıma, bırak beni yalnızlığıma.